Kafam rahat vallahi bu dünyada nasıl olsa yaşarıp gideriz Görürüm kendimi aynada yansımam gerçekten çok değişik Yansır ya da yansımaz bu hayatta nelerde nelerde var ki Görsen beri kendini ilk önce git bir ayna yap. Aynalar söylemezmiş yalan yala yalanlar mı aynaydı acı Aklıma gelmez hiçbiri nasıl olsa unutulur hepsi Unuttum gitti biri yedi saniye derler balıklar Benim hafıza balıktan bile kısa aklımdan uçup gittiler tık tık Konuşup gidişip boşup görüşüp öpüşüp bakışıp gidişip bakışıp Yine yine birden alışıp bakalım bir Nasıl olsa alışılır değil mi bir kaç şey aniden. Hadi geldim batıdan doğuya geçtim yine gittim moralara. Neredeyim ki pusulam yok gönlüm şaştı bakarım güneşi Neredeyim ki akşam olunca ararım yıldızı o da gider uzaklara. Çinlilerin arasına mı düştüm acep yürü yürü dağın başına Uzak doğu denen yere gelmişim Başımıza bu da mı gelecekmiş bu yaşta Hepsi bunumu şakmış insanla çıkarımdan zirvesini. Derim nerede bana Gösterirler bana yaşlı buna Kimmiş ki bu Derim kendi kendime sessizce Bana derler arkamdan Gandhi Gandhi ya Ülkülerimden başında Tutarlar düşmemem için dört bir yanımdan